Arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoşgeldiniz. Gençler bilgisayar mal, AYT matematik branş denemeleri 15'li deneme ve bu yeni müfredata göre düzenlenmiş olan denemeleriyle karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte 8. denemeye çözeceğiz gençler. 8. denemenin soruları nasıl olacağım? Yani zorluk seviyesi olarak 10 üzerinden 7 civarı diyebilirim. Yani 5.5'lik soru da var, 8'lik soru da var ama ortalaması 7 diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Şimdi sizin vaktinizi çok fazla harcamayalım Gelin hep beraber ilk soruyla başlayalım denemeyi çözmeye Hadi bakalım Şöyle ilk soruyu bir yaklaştıralım ve çözmeye başlayalım 2 üzeri 2 2 üzeri x artı 2 ve 3 üzeri y artı 1'in toplamı 27 2 üzeri x ile 3 üzeri y artı 2'nin toplamı da 48'miş gençler 2 üzeri x kere y soruluyor bize Şimdi ben bunu şu şekilde yazsam 2 üzeri x çarpı 2'nin karesi artı 3 üzeri y çarpı 3 eşittir 27 diyebilirim değil mi? Alttakini de 2 üzeri x artı 3'ün y'ninci kuvveti çarpı 3'ün karesi eşittir 48 diyebiliriz. Daha sonrasında üstteki için konuşuyorum. Şu 2 üzeri 2 4 ve buradaki 3 de zaten 3 olduğu için. Bakın burası da 9 yapar. Böylelikle 4 tane 2 üzeri x ve 3 tane 3 üzeri y eşittir. 27 deriz ve sonrasında 2 üzeri x ile 9 tane 3 üzeri y'nin çarpımı da 48'miş diyebiliriz ve gençler burada şu ifadeyi 3 ile çarparsanız 12 tane 2 üzeri x artı 9 tane 3 üzeri y eşittir 3 kere 27 biliyorsunuz 81 yapar ve şimdi en tatlı kısmı alttakinden üsttekini bir çıkaralım bakalım. 81'den 48'i çıkarırsanız sevgili arkadaşlarım 33 kalacaktır şunlar birbirini götürür 12 tane 2 üzeri x'ten 2, 2 üzeri x'i çıkarırsanız 11 tane 2 üzeri x kalır ve böylelikle 11 ile 33'ü sadeleştirirseniz 3 gelir yani 2 üzeri x kaçmış arkadaşlar 3'müş şimdi 2 üzeri x 3 ise şurada yerine yazalım bakalım 3 artı 9 tane 3 üzeri y eşittir 48 gelir 9 çarpı 3 üzeri y eşittir 3'ü karşıya atarsanız 45 olur. Buradan 3 üzeri y eşittir 5'tir diyebiliriz. Şimdi sevgili gençler bakın bizden 2 üzeri x biliniyor ve 3 üzeri y biliniyor. Bizden 2 üzeri x kere y sorulmuş. Peki ben bunu nasıl yaparım? Şimdi 2 üzeri x kere y demek 2 üzeri x'in y'ninci kuvveti demek. Ki biliyorsunuz 2 üzeri x kaçtı? 3'tü. Yerine yazarsanız 3 üzeri y soruluyor bize. Ben zaten 3 üzeri y'yi de burada Bulmuşum arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 5 olacaktı diyebiliriz. Doğru cevap B seçeneğinde verilmiş. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde bir A sayısı işaretlenmiş. Bakın şurada gösteriliyor. A sayısını işaretlemiş burada. Bu sayı doğrusu üzerinde 10 sayısına uzaklığı A sayısının 10 sayısına olan uzaklığının yarısına eşit olan. Şimdi bak bir tane X diye bir sayımız varmış. 10'a olan uzaklığını X'e 10'un mutlak değeri biçiminde gösteririz. Ve bu sayının mutlak değeri yani 10 sayısına olan uzaklığı a'nın ona olan uzaklığı a eksi çünkü büyükten küçüğü çıkarırsınız uzaklık bulurken bunun yarısı kadarmış. Bu işaretli sayıların toplamı yani xlerin toplamı sorulmuş. Artık çok basit sorumuz. X eksi 10 eşittir a eksi 10 bölü 2 diyeceğiz. Buradan ya da x eksi 10 eşittir 10 eksi a. Bölü 2 diyeceğiz. Bir artılı bir eksili. Şimdi x1 diyelim. Onu karşıya atarsanız eksi 10'u. a-10 bölü 2 artı 10 gelir. x2 de sevgili arkadaşlarım 10-a bölü 2 artı 10 gelecektir. Buradan x1 ile x2'yi toplayacağız ya. a-10 bölü 2 ile 10-a bölü 2 birbirini götürür. 10 ile 10'un toplamı da bize cevabı verir. Doğru cevap değişik olacaktı. Devam edelim 3. soruyla. Bir bilgisayar programı kökleri pozitif tam sayılar olan ikinci dereceden bir bilinme yani denklemlerin köklerinin ekok ve EBOB değerlerini hesaplıyor. Bakın köklerin. Mesela x kare eksi 8 x artı 12. Burada arkadaşlarım eksi 6 ve eksi 2 diye açarsanız 2 ve 6 bizim köklerimiz olacaktır. 2 ile 6'nın ebopu 2, 2 ile 6'nın ekoku 6 olduğu için bu şekilde bir örnek vermiş bize sorun. Burada da bu anlatılmış. Sümeyra kökleri pozitif tam sayı olan bir denklemi bilgisayara yazınca bakın kökler pozitif tam sayı bilgisayara yazınca köklerin ebop değeri 3'müş. Bakın ebop diyelim x1 virgül x2 diyelim ebop değeri kaçmış 3 ekok değerine de bakalım arkadaşlar ekok x1 x2 de 54 olarak hesaplanmış. Tamam şimdi diyor ki Sümeyra'nın yazdığı denklem de şöyle bir denklem. Olduğuna göre A artı B toplamı en az kaçtır diye soruluyor. Şimdi düşünelim bakalım. Öncelikle ben EBOB'u ve ekok'u ayrı ayrı bildiğimden arkadaşlar. Burada bu iki sayının çarpımı EBOB'la ekok'un çarpımına eşittir. Yani X1 çarpı X2 3 kere 54'ten 162'dir. Ki X1 çarpı X2'nin biz kökler çarpımı olduğunu biliyoruz. Burada kökler çarpımının formülü c bölü a idi. E, yazdığı denkleme göre de bu b bölü 1'den b. Yani b kaçmış arkadaşlar kesinlikle 162. Şimdi b değişken olmadı. Yani en az kaçtır diyor e ya, b yapacak bir şey yok. O zaman, o zaman biz a'yı olabildiğince küçük seçmemiz şart. Şimdi b'nin 162 olduğunu bulduktan sonra artık şunu söylüyoruz x1 artı x2 yani kökler toplamı kökler toplamı bize. Eksi b bölü a'dan yani eksi a bölü 1'den eksi a'yı verir. Şimdi ve burada a'nın en küçük değerini e, bulabilmemiz için de biliyorsunuz a dediğimiz şey artık x1 ile x2'nin toplamının eksilisidir. Yani a'nın negatif olması gerektiğini anladık çünkü kökler pozitifti. E, a negatifse o zaman burada olabildiğince daha küçük bir şey seçmemiz gerekiyor bizim. Peki ne seçebiliriz? Hocam x1 artı x2 büyük olsun ki önüne eksi gelince a'da olabildiğince küçük olsun. E çok mantıklı. Şimdi ben çarpımları 162 olan iki tane sayımız var elimizde. Bu sayıların çarpımları 162 ya toplamlarının bakın toplamlarının ben maksimum değerini bulmak için ne yapmam gerekiyor? Şimdi buna bakalım. Tamam. Çarpımları 162 bir de şöyle bir, şöyle de bir durum var. EBOB'ları 3 ve ekokları da 54 olacak biçimde. Ha öyle şey yok meca yok. Şimdi o zaman ben bu X1 ve X2 diyeyim. Buna 3A diyelim. A demeyelim A'mız var. Buna 3X diyelim. Buna da 3Y diyelim. Şimdi burada EBOB'umuz 3 olduğu için bu 3'leri seçtik. Ekstradan. X ile Y de tabi doğal olarak aralarında asal olmak zorunda. Aralarında asal olmak zorunda. Bunların ekokunu nasıl buluyordum? Ebob çarpı x çarpı y de bize ekoku yani 54'ü veriyor her iki tarafı 3'e bölerseniz x çarpı y'nin burada 18 olması gerektiğini de gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz tabi ki x ile y aralarında saldı ve gençler 18'miş şimdi büyük gelsin diye o zaman ben birini 1 bir seçerim ötekini de 18 seçerim tamam o halde birinciyi şunu 1 bir seçtiysek bu 3'tür bunu 18 seçtiysek bu da 54'ün ta kendisidir e şimdi kökler toplamımız 54 artı 3'ten 57 geldi. Bakın A dediğimiz şey burada eksi 57 olmuş oldu. O halde bu da kaçmış? En küçük eksi 57'ymiş. Cevap 162'den 57'yi çıkarınca elimize geçecek. Burası 5, burası 0 ve burası 1. Yani cevap 105 oldu gençler. Doğru cevabımız C seçeneğine verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet 3. sorumuzu çözdük ve C dedik. Bu sayfayı bitirdik. Devam ediyoruz dördüncü sorumuzda bir diğer sayfada. X, Y ve Z birbirinden farklı asal sayılar. da pozitif tam sayılar olmak üzere A sayısını asal çarpanlarına yanınca şöyle bir şey geliyor ya. İşte bu A sayısından küçük ve A sayısıyla aralarında asal olan pozitif tam sayıların adedini bulmak istiyorsanız şu formülü kullanacaksınız diyor. Buna göre 80 sayısından küçük ve 80 aralarında asal olan kaç tane tam sayı vardır diye sorulmuş. 80'i asal çarpanlarına ayıracaksın 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 1'i bulacaksın Şimdi burada X, Y ve Z Formülde kullandığımız detaylar olduğundan Bu X'ler Y'ler ve Z'ler asal sayılar oluyor Asal çarpanlar yani 2 ve 5 oluyor O halde ben diyorum ki Şuradaki A'mız 80 Çarpı 1 eksi 1 bölü Bakın 2 Ve çarpı 1 eksi 1 bölü Bakın burada da 5'imiz var Şimdi cevap bu 80 çarpı 1'den 1 bölü 2'yi çıkardım 1 bölü 2. 1'den 1 bölü 5'i çıkardım 4 bölü 5 yaptı. 8 e, 2 kere 5 10 yaptı. 80'e böldüm 8 geldi. 8 kere 4 de bize 32'nin ta kendisini verir. O halde cevabımız da E seçeneği olur sevgili gençler. Beşinci sorumuz için alt kısma bakıyoruz. A, B, A, C, A, D ve aE sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanmış. 2 basamaklı ardışık tek sayılar. <gülüyor> Bakın bunların tek sayılar olduğunu biliyoruz artık Ve hepsi de A ile başlıyor Tamam yani Mesela şöyle 71, 73, 75, 77 gibi Hepsi 7 ile başlıyor gibi Şimdi burada bu sayıları tersten yazmış C, A ile D, A'nın toplamı diye Şimdi A ile A'nın toplamı burada bize 6'yı veriyorsa Tamam mı? C ile D'nin de tek sayılar olduğunu biliyorum Tek ve tekin toplamı normalde çift yapar Bak Burada 9 yapmış, etek yapmış. Demek ki elde gelmiş oraya. Elde 1 gelebilir iki tane rakamın toplamından maksimum. Demek ki elde 1 geliyorsa burası 8 artı 8'den 16 olmuş aslında. Elde de 1 varmış. Demek ki C ile D'nin toplamı aslına bakarsanız 8'miş. Ve a da gerçekte 8'miş. Yani bu sayılar 80 küsür sayılarmış. Şu şekilde gösterelim. Şimdi arkadaşlar A, B, C, D demiştik ya bak bu A. Hemen düzeltiyorum. Şöyle yapalım. Bakın bu A sayısı, bu B sayısı, e, özür dilerim, B, C, D, E olacak. Şurası B, burası C, burası D, burası E. Şimdi C ile D'nin toplamının 8 ve bunların ardışık ve toplamlarının 8 olduğunu biliyorum. O zaman 3 ile 5'tir bunlar. Bak burası 3, burası 5. O zaman bu 81'dir. O zaman da 87'dir. Pekala, X kaçtır diye sorulmuş. Bakın AB, AB dediğimiz sayı. Şunun tersten okunuşu yani şunun tersten okunuşu yani 18 ve AE de bakın şu bunun tersten okunuşu yani 78 bu ikisini toplarsanız 16'nın altısı elde var 1 burası da yine 9 yapar e, toplamları de x kaçtır diye sormuş değil mi bir yerde hatamız var tabi ki tersten okunuşu diyoruz ama tersten okunuşu falan değil şurası burası 81 gençler Birden yüzümdeki o ifadeyi gördünüz mü? Şurası 81 gençler. Toplarsanız da burası 9 olur. 8, 7 daha 15 olduğu için burası da 15 yazarız. Yine bir hata var. Ee, çünkü AE ben bunları niye tersten yazdım ki? Neden tersten yazdım? Niye ters gördüm ben onları? Şunları ters çevirdi diye herhalde. Arkadaşlar AB 81, AE de 87. Bunları toplarsanız 168'i buluruz. Doğru cevabımız da B seçeneği olur. Kusura bakmayın vaktinizi çaldıysam. E, doğal yani böyle hatalar olabilir. İnşallah senin başına gelmez sınavda. Devam. 6. soru. Şimdi 6. sorumuz da A pozitif gerçek sayısı için A artı 3 bölü kök A eşittir 10 olduğuna göre A artı 3 kök A ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi Ahmet yukarıdaki soruyu aşağıdaki adımları izleyerek yapmış. Diyor ki bu adımlardan hangisi? E, Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruluyor Yani hangisini hata yapılmıştır diye soruluyor aslında Bakalım hadi Gelin beraber çözelim Ahmet doğru mu yapmış yanlış mı yapmış A artı 3 bölü kök A eşittir 10 ise demiş Şurayı A kök A artı 3 Şununla şunu çarpmış Şunu eklemiş Bölü kök A eşittir 10 deyip kök A'yı da karşıya atmış 10 kök A demiş Burada bir hata yok doğru Daha sonrasında A kök A artı 3 eşittir 10 kökka ise şuradan sonrasına bakacağız a kök a 9 köka yani e, şöyle diyebilir miyiz her iki taraftan 9 köka çıkarmış her iki taraftan 9 köka çıkarırsa şurada ne kalır arkadaşım e, kökka parantezinde a 9 olur Burası da kök a 3tür şimdi şu a 9'a buradan hata yok burada da hata yok a 9'da Kök a'nın karesi eksi 3'ün karesi olduğu için iki kare farkından kök a eksi 3 kök artı 3 biçimde yazılabilir. Mantıklı hareketler yapmış. 4. adım da doğru. Şimdi 5. adıma geçti. Buradaki kök a eksi 3'leri sadeleştirmiş. Sadeleştirdikten sonra da kök a çarpı kök a artı 3 eşittir 1'dir demiş. Burada da hata yok. Değil mi? Devam edelim. Kök a çarpı kök a artı 3 eşittir 1 ise a artı 3 kök a eşittir 1'dir denilmiş. Burada da hata yok. O zaman ne diyeceğiz? Doğru cevap Edirne mi diyeceğiz? Hayır bak şimdi ben burayı kırmızıyla işaretledim. Farkında mısın? Yani diğerlerinin hepsine siyah tık attık. Şimdi bu genel yapılan hata. Nasıl yani hocam? Hata neresinde bunun? Arkadaşlarım öyle kafanıza göre sadeleştirme yapamazsınız. tamam Yani şimdi ben burada neleri sadeleştirdim? Kök A eksi 3'ü. Yahu güzel kardeşim. Ya A9A? Ya A9, a 9 Ne olur biliyor musun? Burası Kök 9 3 gelir 3 eksi 3ten 0 E burası da 0 olur Değil mi şurası? E sen şimdi sıfırları sadeleştiriyorsun Nasıl sadeleştiriyorsun? Böyle çat çat gitmiyor Her iki tarafı sıfıra bölüyorsun Bu şekilde sadeleştiriyorsun Her iki tarafı kök Ax3'e bölelim demiyor muyuz biz bunu sadeleştirirken? Şimdi her iki tarafı sıfıra bö bölersen ne olur? Matematik katletmiş olursun çünkü Tanımsız bir şey bulursun katletmezsin aslında Tanımsızlık elde edersin Ama tanımsızlık elde etmene rağmen de Gidip de böyle cevap bulmazsın Dolayısıyla 5. adımımız bizim hatalı Doğru cevap da C seçeneği olur Sevgili arkadaşlar 6. sorumuzda da Böylelikle çözmüş bulunduk Geçtik 7'ye Dik koordinat düzleminde Tanım kümesi gerçel sayılardan oluşan Doğrusal F ve G fonksiyonlarının Gençler Grafikleri şekildeki gibi verilmiş Buna göre 0 8 açık aralığında olmak üzere x'ler fx 8'i gx 0'dan büyük demiş ya yani fx büyüktür gx anlamına geliyor bu fx'in gx'ten büyük olduğu yerler ve çarpımlarının pozitif olduğu yerler eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi hangisidir diye soruyoruz fx'in gx'ten daha büyük olduğu yerleri şu şekilde bulabiliriz fx'in gx'den büyük olması için siyah grafiğin kırmızı grafikten daha üstü olması gerekiyor bakın daha üstü olduğu yerler şu kısımlar ve doğal olarak da nereden başlıyor? 3'ten başlıyor 8'e kadar gidiyor. 3 ile 8 açık aralığı e, bu aralıkta bizim için birinci eşitsizliğimizin çözüm aralığı deriz. Gelin ikinci eşitsizliğe bakalım. F ile G'nin çarpımı sıfırdan büyükse her ikisinin de pozitif veya her ikisinin de negatif olduğu kısımlara bakmamız lazım. Bir kere Fx'in kökü 6, Gx'in kökü de 4 gördüğünüz üzere. Kökleri bulduktan sonra ne yapıyorduk? Tablo çiziyorduk değil mi? Pekala. Yok yok, bir önceki sorudaki gibi trol yapmayacağım sana. Şimdi 4 ve 6 dedik, f ve g de sonsuzda azalan fonksiyonlar olduğu için ikisi de katsayısı negatif. E, negatif çarpı negatif pozitif yapar, pozitif negatif pozitif dersiniz, çözmüş olursunuz. Neresi istenmiş sıfırdan daha büyük olan yerler, yani şuralar. Demek ki arkadaşlar, 0 ile 4 açık aralığı birleşim 6 ile 8 açık aralığı, bu da benim ikinci eşitsizliğimin çözüm aralığı. Şimdi tabi eşitsizlik sistemi olduğu için bu ikisinin kesişimine bakmamız lazım. Bu ikisini kesiştirirseniz 3'ten 4'e kadar birleşip 6'dan 8'e kadar diyebilirsiniz. Doğru cevap da bu olur. Yani cevap D seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar. Evet alt kısımda başka soru yok. 8. soru için sağ taraftayız. A ve B şu kısımda sileceğim arkadaşlar haberiniz olsun. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı fx eşittir ax artı b fonksiyonu ile ilgili aşağıdakiler biliniyor diyor. Şimdi demiş ki bakın. Fonksiyonumuz neymiş bizim? ax artı b. Bunu şöyle yazalım. Tekrar tekrar yukarı çıkmayalım. Şimdi fx fonksiyonunun grafiği x ekseni boyunca 3 birim sola. y ekseni boyunca 2 birim aşağıya ötelendikten sonra x eksenine göre simetriye alınca gx fonksiyonu elde ediliyor. Şimdi ben bunu 3 birim sola nasıl ötelerim? Tabii ki içerideki x'e 3 eklerim. Sonra iki birim aşağı nasıl ötelerim? İki birim aşağı ötelemek için de iki çıkarırım. Sonra bu elde ettiğim fonksiyonun x eksenine göre simetriğini nasıl alırım? Tabii ki komple eksiyle çarparım. İşte buymuş. Tamam. Bu gx fonksiyonu eşittir gx diyelim. Daha sonrasında fx fonksiyonunun grafiğinin x eksenine göre simetriğini al diyor. Yani eksi fx'i bul diyor. Ve y ekseni boyunca üç birim yukarı ötelediyor. Yani üç birim ekle diyor. Ötelenince de yine gx'i buluyoruz diyor. He şimdi o zaman dur. Şöyle yapalım. Eksi'yi açtım. Bak şöyle parantezde koydum. fx artı 3 diyor. Şurada yerine yazarsanız a çarpı x artı 3 artı b yapar. Bir de bundan 2 çıkardık. Bu gx'ti. İçeri dağıtırsanız eksi ax eksi 3a artı e, eksi b özür dilerim. Ve artı 2 yapar. Eşittir bak burası gx unutma. Aynı şekilde bu da gX'miş fX eksi ile çarparsan eksi ax B yapar E bir de 3 ekle diyor Hadi bir de 3 ekledik Bak şimdi güzel kardeşim soru bitti ax'ler birbirini götürdü mü götürdü Daha sonrasında burada 3A B var bakın burada ne var B var Aha bunlar da gitti -3a'yı karşıya attım 3A artı 3'ü bu tarafa attım -1 o zaman a kaç gelir 1 bölü 3'ün ta kendisi gelir Bu da bize cevabı verir doğru cevap A seçeneği bulacaktı 8. sorumuz Evet bu sayfada Başka soru yok böylelikle 3 sayfanın Çözümünü yapmış olduk Valla zaman hızlı geçiyor değil mi Sorular da hızlı hızlı gidiyor 9. soru valla tadından yenmiyor ya Sorular yani Övmek için övmek gibi olsun diye şey yapmıyorum Yani, yani öyle Şey değil nedir onun ismi bu kitabı çözüyorum, bunu öveyim, bu da çok izlensin falan öyle bir kaygım yok yani. Hani bilgisayar mal denemelerini çözüyorum dedim. Hani bu çok izlensin gibi bir kaygım, ee, öyle bir kaygı zaten hiçbir zaman olmadı. Ama hani hakkını vermek gerekiyor bazen bazı şeyleri. Çünkü gençler ciddi anlamda emek var. Ee, ben de biliyorsunuz kitap yazarıyım. Ee, bu sorularda farklı yazarların yazdığı sorular. Ama emek olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor yani bir yazar gözüyle baktığınız zaman emek var eyvallah çok güzel emekler var o yüzden yazarlara tekrar tekrar teşekkür ederim çözerken de zaten değil mi? vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz çok güzel sorular var. Devam 9. soru dik koordinat düzleminde fx fonksiyonun grafiği aşağıdaki gibi verilmiş bakın bu fx'in grafiğiymiş bir de gx fonksiyonu da böyle parçalı tanımlı verilmiş. GOK 2 kaçtır diye soruluyor. GOK ne? G bileşke G2. G'nin içine G2 yaz diyor. Şimdi önce G2'yi bulacağız o zaman değil mi? 2'yi burada yerine yazdım. Yazdıktan sonra diyor ki hayır orada diyor X'in ne olduğu önemli değil diyor. FX'in ne olduğu önemli diyor. Şimdi o zaman yazalım. Şurası ne olur? FX'i 1 olur 2'yi yerine yazarsanız. Burası da FX'i 1 olur. FX'i 1'e bakacaksın diyor. FX'i 1 bak nerede? Burada. Hoop, karşılığı ne bunun? 4. Şimdi 4 diyor. 3'ten büyükse evet büyük mü? Büyük. O zaman burada yerine yazacaksın. Neyi? En baştaki 2'yi. 2, 2 yerine yazdın. 2 artı 5'ten ne geldi? 7. Yani içerisi 7'ymiş. Şimdi bize ne lazım? G7. Şurayı sildim. Şimdi G7 ile uğraşacağım biraz da. X gördüğüm yere 7'yi yazacağım. Burası gelir? F4 gelir. Burası gelir? F4 gelir. Peki F4 kaç? Hop sıfır olduğunu görüyorsunuz. E 0 3'ten küçük mü? Küçük o zaman burada yerine yazacaksın diyor. Neyi? 7'yi. İki kere yedi on dört beş çıkardım dokuz geldi Demek ki bu da dokuzmuş o halde bu da dokuzdur Doğru cevabımız da E şıkkıdır Evet öyle sevmenin sevdiği soru tiplerinden bir tanesi Onuncu soru Evet işte tam olarak TET'de de AYT'de de karşınıza çıkabilecek bir soru tipi Soruya bir yıldız koyun sınava girmeden önce tekrar etmeniz gereken sorulardan bir tanesi olsun Benden size tavsiye A C pozitif ve B negatifmiş A kare B eksi A kare B çarpı C. Eşit, e, büyüktür C kare eşitsizliği sağlandığına göre 3 tane öncül var. Hangileri daima doğrudur diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi düşünelim bakın şu iki ifadeye bakacak olursanız A çarpı B'ler ortak. A çarpı B parantezinde burada A kalır şurada. Şurada da C kalır arkadaşlar. Eksi C dedim. Ve bu C kareden daha büyükmüş şimdi gençler. A pozitifti. B negatifti. Pozitif ve negatifin çarpımı negatif yapar. Şimdi c kare dediğimiz sayının c ne olursa olsun ki pozitifmiş zaten. Pozitif sayının karesi de pozitiftir. Negatifle ben bir şeyi çarptığım takdirde pozitiften daha büyük olacak da o da pozitiftir. Yani buranın, şuranın pozitif gelmesi gerekiyor. E burası negatifse demek ki a eksi c negatif olacak. Şimdi a eksi c negatifse demek ki a c'den küçük arkadaşlar. A'nın C'den küçük olduğu bilgisi de burada var. Bak direkt elde ettiğimiz için daima doğrudur diyebilirim. Çünkü soruyu çözerken elde ettik bunu. Pekala. Şimdi şöyle diyebilir miyiz artık? Bakın şurası 0. Burası A değil özür dilerim. Şurası A. Şurası C ve burası da B. Şimdi B'nin negatif olduğunu biliyorum ama ne kadar negatif olduğunu bilmiyorum. Ne kadar negatiflikten kastımız ne? Şu. Yani Eksi 7 kadar sıfır aynı 7 birim uzaklıkta mı yoksa eksi 1552 mi? Yoksa eksi 0.1 mi? Bunu bilmiyoruz. Peki bilmiyorsak ne yapabiliriz? B hakkında çok yorum yapamayız. Yani birinci öncülü eleyebiliriz. A eşittir mutlak B demek. Yani çok büyük bir iddia bu. Aynı şekilde C mutlak değer B'den daha büyüktür iddiası da bizim için büyük bir iddia olur. Çünkü B hakkında yorum yapamıyorsak. A ile C ile gidip de B ile kıyaslayamayız kimse kusura bakmasın. O halde bizim cevabımız yalnız 3 olacak. Yani doğru cevap C seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. 10. soruyu da böylelikle çözdük mü çözdük. Devam 11. soru. A ve B gerçel sayılar olmak üzere A x kare artı B parabolünün x eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklığın 6 birim. Ve y eşittir 3 doğrusuna teğet olduğu biliniyor. Ha bak şimdi dur, y eşittir üçte teğet miymiş? Yani bak bizim parabolümüz aslına bakarsan, şu y eşittir 3 ya, şuna şöyle t etmiş tamam mı? Bu şekilde t etmiş Ama demiş x eksenini kesin noktaların arasında uzaklık da bu demiş. O zaman şöyle olacak. Heh. X eksenini kesecek, aynı zamanda buna teğet olacaklar. Şimdi güzel kardeşim bak, ben 3 doğrusuna teğet olduğunu düşüneyim. Eyvallah da. Bunu ben 3 birim aşağı kaydırsam 3 birim aşağı kayınca şöyle bir görüntü oluşur bak o şöyle bir görüntü oluşur Böylelikle x ekseni teğet olur x eksenine teğet olan da deltası sıfırdır Ben bunu 3 birim aşağı kaydırayım parabolü. nasıl kaydırırım 3 çıkarırım ve 3 çıkardıktan sonra benim elde ettiğim parabol Yani bu deltası 0 olur Delta neydi b kare eksi 4 ac e bunun bsi yok x'in katsayısı sıfır e Tamam sıfırın karesi diyeceğim o zaman sıfırın karesi b kare 4 çarpı a çarpı b eksi 3 ne diyoruz eşittir 0 şimdi o zaman 4a ile b eksi 3'ün çarpımının 0 olması gerektiğini söyleyebiliriz ki ekstradan burada ya burası 0 ya da burası 0 diyeceğiz yani ya a 0 ya da b 3 ben şöyle bir iddiada bulunacağım a 0 olamaz sebep çünkü bunun parabol olduğunu belirtmiş Biliyorsun paraboller ikinci dereceden fonksiyonlardı. İkinci dereceden bir fonksiyonsa burada x kare olmalı. Eğer burası sıfır olursa sıfır kere x kareden x kare gider ve böylelikle elimize sabit bir sayı kalır. parabollükten çıkar bu. Dolayısıyla a sıfır olamaz. b kesinlikle 3'müş. Yani benim parabolüm aslında ax kare artı 3'müş arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu cepte daha sonrasında bir de ne demişti? X eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklığın 6 birim olduğu da biliniyormuş. Şimdi şunun deltasına bakalım. Bunun deltası b kareki 0'dı zaten. Eksi 4 ac. Yani eksi 12 a yapacak. İşte bu kökünü alıp bir de gidip mutlak değer a'ya bölersem ben bunu eşittir 6 diyebilirim. Sebep? Çünkü gençler kökler arasındaki uzaklığın pozitif değerini veren bir formülümüz vardı. Neydi? Kök delta bölü mutlak değer a idi. Bu da neydi? x1 x2'nin mutlak değeriydi, değil mi? E şimdi o zaman ben delta'yı buldum, b'yi bulduktan sonra eksi -12a'nın karekökü hocam içerisi negatif ola ol olmamalıydı. Niye böyle oldu? Hocam a negatifti yani kolar aşağı doğru. Negatifle negatifi çarparsan pozitif olur, sıkıntı yok. Şimdi bunun karekökü bölü mutlak a 6 dedik. Pekala. Şöyle diyelim, eksi 12a'nın mutlak değeri eşittir 6 tane mutlak a. Şimdi a negatifti değil mi? a negatifse o zaman burası dışarı nasıl çıkar? Eksi 6a diye çıkar. Hop burası gitti. Eşittir eksi 12a'nın kare kökü dedik. Her iki tarafın karesini alalım mı? Hadi alalım. Her iki tarafın karesini alırsan eksi 12a diye mutlak değer içerisinde çıkar burası. Eşittir 36a kare olur. Burayı mutlak değer dışına çıkarmamız lazım ki. Eksi 12'ye zaten pozitifti. Direkt olduğu gibi çıkar eşittir 36a kare dedik. 12'ye böldüm 12'ye böldüm 3. A'ya böldüm A'ya böldüm A kaldı. Eksi 1 eşittir 3a. A eşittir. Eksi 1 bölü 3 olur. B kaçtı? 3. A'yı kaç bulduk? Eksi 1 bölü 3. Bunları topla demiş bize. Bunları toplarsanız 8 bölü 9'un ta kendisini bulursunuz. 8 bölü 3'ün özür dilerim ta kendisini bulursunuz. Doğru cevabımız da C seçeneği olur arkadaşlar. 11. soruyu da çözdük ve devam. 12. soru. Gerçek sayılar kümesi de tanımlı. 3. dereceden px ve 1. dereceden qx polinom fonksiyonlarının grafikleri dik koordinat düzleminde verilmiş arkadaşlar. Buna göre px polinomunun qx de bölümünden kalan kaçtır? Şimdi px polinomu için, bakalım büyüklük yeterli. px eşittir. Bak burada bir çift katlı kökümüz var. Dolayısıyla x artı 1'in karesi diyeceğim. Bir de burada tek katlı 4 diye bir köküm var. x 4 ile çarpacağım. Baş kat sayısını bilmediğim için buraya a diyeceğim. Baş kat sayısını bulabilirim nasıl? 0'ı yerine yazınca 4'ten geçeceğini de belirtmiş bize soru. P0 eşittir a çarpı 0 artı 1 1'in karesi 1. 0 eksi 4 eksi 4 yaptığı için eksi 4 a eşittir. 4 olduğundan a eşittir eksi 1'dir deriz. Yani aslına bakarsanız benim px polinomu px eşittir. Eksi parantezinde x artı 1'in karesi çarpı x eksi 4'müş. Bu cepte bunu şöyle... Boyayalım da karışmasın. E mi? Tamam. Şimdi gelin bir de QX'i bulalım. Onu bulması çok basit. Eğime bakıyorsunuz. Eğim 1 arkadaşlar. Dolayısıyla Y eşittir. Hatta QX diyelim. QX eşittir. X 0 yazınca 2'den geçtiği için de artı 2. Bakın bitti. Bunu bulması basit demiştim size. X'in katsayısına eğimi yazıyorsunuz. 0 yerine yazdığınız zaman 2'den geçtiği için de 2 ekliyoruz. Şimdi diyor ki PX'in QX'e bölümünden kalan yani bu polinomun şuna bölümünden kalan soruluyor. Bunu sıfıra eşitliyorduk. X kaç geldi? Eksi 2. O zaman bize ne sorulmuş? P 2 sorulmuş diyebiliriz. Eksi 2 de yerine yazacağız. Eksi açtım. Eksi 2 artı 1 eksi 1 yapar. 1'in karesi. Eksi 2 eksi 4 de eksi 6 yapar. Bakın şurası 1. Eksi 6 ile eksi çarparsanız 6 gelir. Cevabımız da C seçeneği olur. Ve böylelikle 12. sorumuzu da çözmüş oluruz. Bu sayfayı da bitirdik arkadaşlar. Devam ediyoruz. 13. sorumuz için bir diğer sayfadayız artık. 13. soruda B ve C gerçel sayılar olmak üzere Px polinomu verilmiş ve bu polinomun bir kökünün de 3-2i karmaşık sayısı olduğunu belirtmiş. Peki B kaçtır diye soruluyor yani şurası. Bakın B ile C gerçel sayılarsa yani katsayıları gerçel olan bir ifadenin bir ikinci dereceden denklemin bir kökü eğer karmaşık sayı ise diğer kök de o kökün eşleniğiydi. Yani benim bir köküm 3 eksi 2i ise diğer köküm 3 artı 2i olmak zorunda. Kökler toplamından ilerleyelim çünkü b ile alakalı bir şey var. Toplarsanız 6 gelir arkadaşlar. Kökler toplamını nasıl buluyorduk? Eksi b bölü a ile ki burada eksi b bölü a'mız 1 olduğu için 1 eşittir 6 diyeceğiz. Yani b eşittir eksi 6 gelecek. Bu da sorunun çözümü olmuş oldu. Doğru cevap b şıkkıydı. Devam ediyorum 14. soruyla. A kartezyen çarpım B kümesinden alınan x'ye sıralı ikililerinin kaç tanesinin bileşenlerinin aritmetik ortalaması bir tam sayıdır diye sorulmuş. Şimdi bu sıralı ikililerin e, aritmetik ortalamalarının tam sayı gelebilmesi için bu sıralı ikililerin toplamlarının çift olması şart. Çünkü ben çift bir sayıyı iki tane sayının aritmetik ortalaması bu çift sayıların toplamının ikiye bölümü müydü ya hani. X de y, ikisi de tek olursa toplamları çift, ikisi de çift olursa toplamları çift olur. Çifti ikiye böldüğümüz zaman da sonuç olarak bir tam sayı elimize kalır. Şimdi A kümesini bir yazalım isterseniz. 3 ile 10 aralığındaki doğal sayılar yani 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 arkadaşlar şu şekilde. Bir de B kümesini yazalım. B kümesi de 9'dan 17'ye kadar olanlar yani 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 tamam ne demiştik? Bu kartezyen çarpım elemanlarının e, toplamlarının çift olması gerekiyor. O halde ya ikisi de tek ya da ikisi de çift olacak. Bakın tekleri işaretliyorum. 5, 7 ve 9. Burada 3 tane var. Burada 11, 13 ve 15 var. Burada da 3 tane var. Yani 3 çarpı 3'ten 9 tane buradan gelir. Bir de tekleri işaretleyelim isterseniz. Şey, çiftleri. 4, 6, 8 var. 3 tane. 10, 12, 14, 16 var. 4 tane. O zaman 3 çarpı 4'ten de 12 tane de buradan gelir. Toplamda ise 21 tane sevgili arkadaşlarım sıralı ikili olan ikisi yerlerin aritmetik ortalaması bir tam sayıya eşittir diyebiliriz. Cevabımız E şıkkı olacaktı arkadaşlar. 14'ü de çözdük. Devam ediyorum 15'le. A, B, C ve D kümeleri için A birleşim B C'nin bir alt kümesi iken A kesişim B'de D'nin bir alt kümesi. A kesişim B de kesinlikle boştan farklı olduğuna göre 3 tane öncülümüz var arkadaşlar. Bu 3 öncülden hangileri daima doğrudur diye soruluyor bize. Şimdi sevgili gençler bakın. Şöyle bir görsel oluşturabiliriz. Mesela şurası A kümesi olsun. Tamam? Daha sonrasında şöyle pembeyle de B kümesini gösterelim, ifade edelim ve bunların dışına şu şekilde bir küme çizelim ve bu kümede arkadaşlar bize C kümesini versin. Çünkü A birleşim B biliyorsunuz C'nin alt kümesiydi. Aynı şekilde A kesişim B de D'nin alt kümesiymiş. Şimdi A kesişim B şu kısım olduğu için bu kümeyi ihtiva eden, barındıran, içerisinde bulunduran bütün kümeler zaten D kümesi olmaya aday. Yani D kümesini ben şu şekilde de çizebilirim arkadaşlar. Veyahut şu şekilde de çizebilirim. Veya sevgili gençler şu şekilde de yani C'yi de içine alacak şekilde de tabii ki çizebilirim. D kümesi için şu an her şey mi bağ çıkacağız. D, C'nin alt kümesidir demiş. Şimdi ben D'yi buraya da çizebilirim dediğime göre D, C'nin alt kümesi olmayabilirmiş. O halde bu gitti. A kesişimde boş kümeden farklıdır denilmiş bize. E şimdi... Zaten D kümesinin içerisinde mecburi olarak şurası olacak bakın. Burası var yani kesişimi var. Ve kesişimleri boş küme değil. Yani burada mutlaka bir eleman var. E bundan kaynaklı da ben A ile D'yi kesiştirirsem şurası zaten otomatikman bu kümenin içerisine dahil olacağından boş küme değildir arkadaşlar. İkinci öncül doğru. A fark D kesişim B fark D boş kümedir denilmiş. E şimdi şöyle düşünün. D kümesi varsayalım ki şurası olsun arkadaşlar. Tamam. Şimdi D kümesi burası iken A fark D neresidir? Şurası. B fark D neresidir? Burasıdır. Peki bunların kesişimi var mı? Yani kesişimde eleman var mı? Kesinlikle yok. Dolayısıyla bu da doğru. Boş kümedir. Cevabımız 2 ve 3 olacaktı dedik. Ve devam ediyoruz. Bir diğer sorumuz da 16. soru. Bu denklemle aşağıdaki denklemlerden hangisinin çözüm kümesi aynıdır diye sorulmuş. Şu ikisinin çarpımı x kare eksi 4'tür ve bunun yanında da x artı 5'imiz mevcut. Şu ikisinin çarpımı sevgili arkadaşlar x kare eksi 1'dir ve bunlarla da yan tarafta x artı 4 çarpanımız mevcut. Ve Bunlar birbirine eşitmiş şimdi şunları bir, bir güzel dağıtalım. Bakın x kare ile x'i çarptım x küp x kare ile 5'i çarptım 5 x kare. Eksi 4x eksi 20 eşittir diyorum. X'in küpü artı 4x kare eksi x eksi 4 dedik. Her iki taraftaki x küplerden kurtulalım. Bakın 4x kareyi bu tarafa gönderdim. X kare kaldı. Eksi x'i bu tarafa gönderdim. Eksi 3x oldu. Eksi 4'ü bu tarafa gönderdim. Eksi 16 oldu. Eşittir sağ tarafta sadece 0 kaldı ki bu da zaten B seçeneğinde bize verilmiş. Bu denklemin çözüm kümesi ile bu denklemin çözüm kümesi Birbirinin aynısıdır. Evet 16. soruyu yani bu sayfayı da bitirdik. Böylelikle 17. sorumuza geçebiliriz. Terimleri birbirinden farklı. Bakın birbirinden farklı. Ve ortak çarpan da R olan bir AN yani geometrik dizisi için. A1 2R'ye eşitmiş. Bakın A1 2R ise ve bu geometrik dizi ise. A2 dediğimiz şey 2R karedir. A3 dediğimiz şey 2R küptür. A4 dediğimiz şey 2R üzeri 4'tür gibi birbiridir. Devam ediyor. Şimdi yani bu ne demek? İndis neyse şurası o. Tamam. R'nin kuvveti o. Çünkü A4 neydi? 2 R üzeri 4'tü. E A2 de 2 R kareydi. A1'in karesine yani 2 R'nin karesine yani 4 R kareye eşitmiş. Buradan 2 R kare parantezini alırsanız burada R kare burada 1 kalır. Eşittir 4 R kare dedik. Bakınız. Buradaki r kare ile buradaki r kare birbirini götürür 2'ye de böldük Burası 2 geldi R kare eksi- 1 eşittir 2 ise R kare eşittir 3'tür R buradan kök 3'tür deriz şimdi a6 sorulmuş a6 da arkadaşlarım 2 R üzeri 6 olduğundan 2 çarpı kök 3'ün 6 kuvveti kök 3'ün karesi 3'tür karesinin küpü olduğu için 3'ün ün küpü de 27'yi verir 2 kere 27 54 yapacağı için cevabımız e seçeneği olacaktı Devam edelim 18. soruyla. Karekökü bir doğal sayı olan sayılara karesel sayı denir. X sayma sayısı için x çarpı x artı 1 bölü 2 şeklinde yazılabilen sayılara üçgensel sayı denir. İlk iki terimi 1 ve bundan sonraki her terimi kendisinden hemen önce gelen ilk iki terimin toplamına eşit olan sayı dizisine Fibonacci sayı dizisi denir. Fibonacci sayı dizisinde ilk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ...elemanını yazmış. Ben devamını da yazabilirim. 34 ile 55'i topladınız. 89. 55 ile 89'u topladınız. 133. 89 da ...133 mi Yok hayır. 144 gelir. Çok özür dilerim. 144. 89 da 144'ü topladık. 233. Fibonacci sayı dizisinin belli bir yere kadar... ...aklımda olduğu için arkadaşlar... ...377 diye devam eder. Bakın kaçıncı terim oldu? 5, 6, 7, 8, 9, 10 şu 10 bu 11 bu 12 bu 13 diye devam ediyor artık. Pekala buna göre demiş Fibonacci dizisinin 3 basamaklı en küçük elemanı bir karesel sayıdır. 3 basamaklı en küçük sayısı elemanı 144'tür ve kareseldir. Doğru. A2 ile A12 ile A13'ün toplamı ki ikisini toplarsak 14. terimi elde ederiz. A16'dan A15'i çıkardığımız zaman buna eşittir demiş. A16'yı ben A15'de A14'ün toplamı biçimde yazarım. Burada A16'dan yani A15 artı A14'den A15'i çıkarırsanız A14 kalır. A14 eşittir A14 mü? Evet. Doğru. A11 üçgensel sayıdır demiş. 10. terim sevgili arkadaşlarım. Burada 89 mu? Özür dilerim. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. terim 55. Şurası yanlış olmuş. 11, 12, 13, 14 diye gidelim. 55. 55 karesel bir sayı mı? Arkadaşlar 10 çarpı 11 bölü 2 biçimde yazılabildiği için 55 bir e, sevgili arkadaşlarım üçgensel sayıdır. Karesel dediysem özür dilerim ne dediğimi hatırlamıyorum ama üçgensel sayıdır. Yani bu da doğru. O halde cevabımız e şıkkı olacaktı. 18. sorumuzu çözdük devam ediyoruz 19'dan. Mehmet duvarında bulunan aşağıdaki dijital saatini çift 0 sıfır çift 0'da çalıştırmaya başlamış ve her 15 dakikada bir saatteki görüntüyü bir kağıda yazarak AN dizisini oluşturmuş. Mesela şu andayken 0000 yazar. İlk olarak 15 dakika sonra 0015 bir 15 dakika daha sonra 0030'u yazmış gibi. Buna göre Mehmet'in yazdığı dizide 47. terimin saatteki görüntüsü hangisi olur? Bakın 15 dakikada bir yazıyor bunu. Bunu unutmayalım. 47. terimden bahsediliyor. Yani 47. terimde 47 çarpı 15 dakika geçmiş olacak ve ben bunu saat olarak düşündüğümden 60'a böldüğüm takdirde de elime bir şeyler geçecek. Şimdi 15 ile 60'ı sadeleştirdim. 4. 47/4. Şimdi 47'yi ben şu şekilde 4'e bölersem 11 gelir. 11 kere gelir. 44'tür çıkardım 3. Yani 11 saat geçecek. 11. 3 kere de 15 dakika geçecek. Yani bu ne demek? 45 olacak demek. Yani cevabımız C seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Evet, devam edebiliriz. Bir diğer sayfamızda 20. sorumuzdayız sevgili gençler. Dik koordinat düzleminde ABC üçgeni f(x) ve g(x) fonksiyonlarının grafikleri aşağıda verilmiş. A ve B noktaları sırasıyla f ve g'nin üzerinde ve C noktası ise x ekseninin üzerinde. Şimdi f(x) fonksiyonu logaritma 2 tabanında x'miş. g(x) fonksiyonu logaritma 3 tabanında x'miş arkadaşlar. AB doğrusu yani şuradaki doğru x eksenine paralelmiş. A noktasının apsisi de aynı zamanda 2'ymiş. Bakın şuranın apsisi 2 ise 2'yi F'de yerine yazarsanız logaritma 2 iki tabanında 2'den 1 gelir. Yani bunun görüntüsü 1'miş. Şimdi B noktasının apsisini bulabilmek için de bu 1'den yararlanacağım. Şimdi burayı bilmiyoruz ya şurada yerine yazın logaritma 3 tabanında soru işareti eşittir. Kaç gelmesi gerekiyor? 1. O zaman bu soru işareti kaçtır? 3'tür. Yani burası 3'müş arkadaşlar. Yani benim bu üçgenimin şuradaki AB tabanı 1 bir birimmiş. Yüksekliği kaç? E o da 1? ABC üçgensel bölgesinin alanı sorulmuş. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den doğru cevabın 1 bölü 2 olması gerektiğini pek tabii söyleyebilirim. Doğru cevap A seçeneği olacaktı. Devam ediyorum 21. sorumla. X pozitif gerçel sayı olmak üzere 3 üzeri X artı 9 üzeri X eşittir. 27 üzeri X eşitliği veriliyor. Buna göre X kaçtır diye sorulmuş. Sol tarafı 3 üzeri X parantezine alacağım. 1 artı 3 üzeri X gelecek sağ tarafı da ben 3 üzeri x çarpı 9 üzeri x biçiminde yazacağım böylelikle 3 üzeri x'ler kesinlikle 0 olamayacağı için çünkü tabanları pozitif şunlar birbirini sadeleştirebilir götürebilir buradan sevgili arkadaşlar şunları da karşı tarafa 9 üzeri x'in yanına atarsanız 9 üzeri x eksi 3 üzeri x eksi 1 eşittir 0 gibi bir denklemle karşılaşırım arkadaşlarım burada 3 üzeri x dediğimiz ifadeye a dersek A'nın karesi gelir bakın 3 üzeri 2'nin karesi 9 üzeri 2'tir. Eksi A eksi 1 eşit 0 olur. Şimdi bu kısımda ifade çarpanlarına ayrılmadığı için biz bunun deltasına bakalım. Deltamız B kare eksi 4 ac olduğu için 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 1'den delta 5'miş arkadaşlar. Deltamız 5 kökleri nasıl buluyorduk? X1 değil de A1 diyelim çünkü A dedik artık bunlara. A1 ve A2'yi nasıl buluyorduk? Eksi B artı veya eksi kök delta bölü 2A biçiminde buluyorduk. Dolayısıyla B'miz burada kaç arkadaşlarım? Eksi 1. Eksi 1'in eksilisi 1 yapar. Artı ve eksi kök 5 bölü A'mız da sevgili arkadaşlarım bakın burada 1 olduğundan bölü 2 diyoruz. İşte birinci kökümüz A1. 1 eksi kök 5 bölü 2 iken İkinci kökümüz 1 artı kök 5 bölü 2 olmuş oldu. Pekala yalnız benim köklerim x'lerdi burada. Çünkü benden x'ler istenmiş. Ben a'ları buldum. Peki buna göre o zaman yorum yapalım. Şimdi biz 3 üzeri x'e a dedik ya mesela 3 üzeri x eşittir. 1 eksi kök 5 bölü 2 olacaksa logaritma 3 tabanında 1 eksi kök 5 bölü 2 Eşittir x'tir derim. Veyahut 3 üzeri x 1 artı kök 5 bölü 2 olacaksa logaritma 3 tabanında 1 artı kök 5 bölü 2 eşittir x derim. Ki benden ne istenmişti x kaçtır diye sorulmuştu. Bu 1 eksi kök 5 bölü 2 dediğimiz sayı negatiftir. Negatif olduğu için logaritmanın içine yazamam. Yani buradaki kök patladı. O halde benim köküm işte burada cevabımda d seçeneği olacaktı derim sevgili gençler. 22. sorumuz şekildeki kardan adam resminde gençler bazı uzunlukların santim cinsinden değerleri verilmiş x kaçtır diye soruluyor. Şimdi dikkatli bakın şuradaki yeşil uzunluk logaritma 8 ile yazıyorum logaritma 8 ile kırmızı uzunluğun toplamı yani logaritma 2x artı 4'ün toplamı aynı zamanda bize sevgili arkadaşlarım Şuradaki mavi ile mavinin toplamını verecektir. Çünkü ikisinin de toplama eşit uzunluktadır. Ee, o halde yazalım. Log 8 hatta bunu da 8'i 2'nin küpü diye yazarsanız 3 tane logaritma 2 diyelim. Artı logaritma 2x artı 4 olsun. Eşittir diyorum. Bakın burada logaritma 2 var. Ve artı log 32. Log 32'yi de 2'nin 5. kuvveti yazarsanız 5 tane logaritma 2 olacaktır. Şimdi gençler o halde şunu yapabiliriz. Şu 5 logaritma 2'yi bu tarafa gönderirseniz eksi 2 tane logaritma 2 kalır. Artı bir de bunun üzerine logaritma 2x artı 4'ü ekleyince logaritma x'i verecek bize. Burada bundan bu çıkarıldığı için hatta bu 2'yi de alıp şuraya atarsanız 4 olacaktır. İçlerini böleriz. Yani logaritma 2x artı 4 bölü 4 eşittir logaritma x olacaktır. Şimdi buradan bunların içleri birbirine eşittir derim. Yani bu buna eşit olacak. O halde denklem çok basit hale geldi artık. Ee, yazalım. 2x şöyle gösterelim. 2x artı 4 bölü 4 eşittir x ise 2x artı 4 eşittir 4x'tir. Buradan 2x eşittir 4 gelir ve x eşittir 2 yapacaktır. Cevabımız da B seçeneğinde verilmiştir deriz. 22. sorumuzun cevabına sevgili gençler. Evet devam ediyorum bir diğer sayfamla 23. sorumdayım artık. Esma bir tavuk, bir ördek, bir hindi ve bir deve kuşu resmi çizerek resmini çizdiği hayvanları şekildeki gibi üçer parçaya ayırıyor. Elde ettiği parçaların kafa, orta ve kuyruk bölümlerinden birer tane seçerek farklı hayvanlar oluşturuyor. Buna göre Esma kaç farklı hayvan resmi oluşturabilir diye sorulmuş. Şimdi 4 tane hayvan var. Kafa için 4 hayvandan bir tanesinin görselini seçer. Orta kısım için yine 4 hayvandan bir tanesinin orta kısmını. Kuyruk kısmı için de yine 4 hayvandan bir tanesinin kuyruk kısmını seçer. 4 x 4 x 64 olduğundan doğru cevabımız B seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Evet gençler devam ediyorum altta soru yok. Sağ üst taraftaki 24. sorumla. Aşağıda raf, raf yükseklikleri birim cinsinden verilmiş. Dikdörtgenler prizması şeklindeki kitaplık verilmiş bize. Bu raflara küp şeklindeki kutulardan bir ayrıtının uzunluğu iki birim olan bir tane kutu. Bakın iki birim olan bir tane kutu şu şekilde. Bir ayrıtının uzunluğu üç birim olan şu şekilde. iki tane kutu şöyle ee, ve daha sonrasında. Bir ayrıtının uzunluğu 3 birim olan 2 tane kutu ve bir ayrıtının uzunluğu 5 birim olan 1 bir tane kutu. Şöyle 5 birim olan 1 bir tane daha kutu. Kaç farklı biçimde yerleştirilebilir diye soruyor. Şimdi şu ikiliyi her yere yerleştirebilirim. Bak buraya da sar, buraya da sar, buraya da sağır, buraya da sar. Dolayısıyla 4 çarpı şu üçlüğün bir tanesini buraya, buraya veya buraya yani 3 farklı yerden birine Diğer üçlüyü de aynı şekilde 3 farklı yerden birine. Bu 5 santimetrelik olanı da sadece ama sadece buraya yerleştirebilirim. Çarpı 1 diyeceğim. Ve 4 çarpı 3 çarpı 3 bize cevabı verir. Yani cevabımız 36 olacaktı sevgili arkadaşlar. Doğru cevap D şıkkıydı. Devam ediyorum 25. sorumuzda. Şimdi birim karelerden oluşan aşağıdaki şekil üzerine PR çaplı çember çiziliyor. Buna göre A, B, C, D, E noktalarından bir tanesi rastgele seçildiğinde, bu noktanın çizilen çemberin dışında kalma olasılığı bize sorulmuş. Şimdi tabi ben tabletten çizdiğim için cevabı vermek çok çok basit. Yani şöyle bir çember çizip e, gençler, daha sonrasında bu çemberi alıp şuraya PR çaplıysa eğer, şu şekilde yerleştirirsem ben, aynen, da biraz da şöyle taşırsak aynen. Hangilerinin dışarıda kaldığını görebiliriz. 1, 2, 3 tanesi dışarıda kalmış. 5 tane nokta vardı. Cevapta 3 bölü 5 olur. Tabi ama soru bunu amaçlamıyor. Yani siz bunu e, bu şekilde tam bir çember çizemeyebilirsiniz sınavda. E, şöyle yapacağız. PR çaplıysa şurası merkezdir. Ve yarıçapımız çapımız bizim 3'tür arkadaşlar. Tamam. Şimdi... Dede dışarıda mı kalıyor içeride mi kalıyor? Yarıçapına bakacağız. Yani şöyle bir yarıçap olsa diyeceğiz şurası. Şimdi burasına bakıyorsun 3 birim, burasına bakıyorsun 2 birim. Çizdik Pisagor yapacağız. 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4. Topladınız 13 geldi. Demek ki orası kök 13 birim. Burası kök 13. E bizim yarıçapımız 3'tü. Kök 13 3'ten büyük olduğuna göre demek ki bu dışarıda kalır. Şuraya bakıyorsunuz kök 5 içeride. Şurası zaten üstünden geçiyordu a dediğimiz sayı şey a dediğimiz sayının uzaklığı, merkezi olan uzaklığı kök 10'dur. 1'e 3'ten kaynaklı ki kök 10 3'ten daha büyük olduğu için bu da dışarıda kalır. B'nin zaten içeride kaldığını görüyorsunuz. Şu da sevgili arkadaşlarım yine kök 10 olduğu için dışarıda kalır. Dışarıda kalanlara işaretlemiştik. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar 3 tanesi dışarıda kalıyor. Toplam P ve R haricinde 5 nokta olduğu için 3/5 bizim cevabımızdır diyeceğiz. Doğru cevap C idi. Evet 26. sorumuzdan itibaren artık e, trigonometri ile beraber geometri kısmına geçtiği için Kenan Karayla Geometri YouTube kanalında Kenan hocanız Kenan komutan sizler için bu soruların çözümlerini yaptı arkadaşlar. E, umarım çözümleri beğenmişsinizdir ve umarım çözümler işinize yaramıştır. Şunu sakın unutmayın hangi denemeyi çözerseniz çözün. Denemeden hemen sonra yapamadığınız, boş bıraktığınız ve çözemediğiniz, yanlış çözdüğünüz soruların çözümlerini anlık olarak sıcağı sıcağına öğrenmenize çok büyük fayda var. Netler bu dönemlerde artar mı? Netler bu dönemlerde tavan yapar. Yeter ki sen soruların çözümlerinin peşlerine düş ve çözümleri de olabildiğince kaliteli bir şekilde dinlemeye gayret göster. Evet. Sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.